Başlıyor. dolar dolar 18,16 euro 18,10 6014.96 borsa 3.146 ve bitcoin 19.9984'te gün düşüşle kapattılar. Kazınpaşa Hadayspor'u tek golle değererek bir galibiyetini aldı. Uzun yaşamın sırrını aşk genç 110 yaşındaki adam kesin uygulayın dedi. Spor yorumcusu Hüseyin Özköke'ye canlı yayında kendi saldırdı değerli izleyenler. Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili seyir halindeyken alev topuna döndü. Tem yolunda film sahnesinde ilham olacak anlar yaşandı bozulan kamyonetten kaçan kaçak göçmenler etrafa koşarak dağıldı. Kendisine 35 yaş küçük dini kardeşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Çırnak il başkanına servis bırakıldı. İsveç'te Sol Parti milletvekilleri sözde PKK paçavrası sallayınca ülke karıştı. İşe Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye korkusu. Saadet Partisi'yle Temel Karamamollaoğlu tabanla karşı CHP övdü değerli izleyenler. Manchester United ayaksın yıldızı Antony'u 100 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı değerli izleyenler. Ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.